Motra Motra Motra Motra Motra Motra dikkatli Motra dikkatli ol Motra Motra öldüremezsin Motra Motra çok güçlü Ye ye yeah, ye yeah, ye yeah. Motra Motra dikkatli Motra dikkatli ol Motra Motra öldüremezsin Motra Motra çok güçlü Ye ye yeah, yeah. Motra, motra çıkabilir motra dikkatli ol motra, motra öldüremezsin motra, motra çok güçlü ye ye ye ye öldüremezsin güçlüdür o ye yeah, yenemezsin ye yeah, ye yeah. çok güçlü yes yes öldüremezsin. öldüremezsin güçlüdür o ye yeah, yenemezsin ye yeah, ye yeah. çok güçlü yes yes dikkatli olmak ye yeah, ye yeah. çıkabilir karşına çıkabilir karşına Motra acıkabilir, Motra dikkatli ol. Motra Motra öldüremezsin. Motra Motra çok güçlü. Ye ye ye. Motra Motra Motra dikkatli ol. Motra Motra öldüremezsin. Motra Motra çok güçlü. Ye ye ye. dikkatli ol. öldüremezsin. çok Ye Motra Motra ölümsüz ol. Motra, motra kraldır o Motra Motra yenemezsin Motra Motra çok güçlü Motra Motra kötü değil dost Motra Motra iyi, iyi Motra Motra Motra Motra Motra Motra Motra, motra yenemezsin Motra motra acı dikkatli dikkatli ol. Motra motra öldüremezsin. Motra motra çok güçlü o. Ye ye ye ye Motra motra atacak bilir. dikkatli ol. Motra motra öldüremezsin. Motra motra çok güçlü o. Ye ye ye Motra motra atacak Karşına dikkatli ol. Motra motra öldüremezsin. Motra motra çok güçlü o. Ye ye ye ye, ye, ye, ye, ye ye ye ye Motra motra Motra motra Motra motra